ee, devamına kupon demişiz arkadaşlar. Birinci satır devamı olacak o. Onu yanlış yazmışız. Birinci satır devamına bakın aşağı arkadaşlar. 429 2 yani 2 2 2 yan yana yazdık arkadaşlar. Şimdi burada 429 3 ihtimalinde 429'un kullandık arkadaşlar burada. Şimdi yukarı ikinci satıra bakın. 434 1 0 2 dedik ya 3 ihtimalde verdik. 434 1 0 2 yan yana yazıyoruz bakın. 434 1 0 2 Yan yana yazdık. İkinci kupon e, satırın devamını aşağıya bakın. 434 102 yan yana yazdık arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkın tekrar. 446 üst dedik ya. Buraya ilk 9 kupona komple 440'a Üçüncü satıra bakın yukarıya ve devamını aşağı. 440'a komple alt dedik arkadaşlar. Yan yana yazdık. Yukarıdan aşağı hep 1 2 3 4 5. kupon diye gidiyor. Bu ilk 9 kuponumuz. Şimdi ikinci 9 kupona geçtim. Maçlarımız aynı değiştirmiyoruz. Sadece